Bugün 7 Temmuz 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz terazi burcundaki ay ilk dördün fazında ilişkiler ortaklıklar davalar diplomasi sözleşmeler sanat ve estetikle ilgili konular daha fazla gündemimizde olabilir sabah saatlerinde ay ikizler burcundaki Venüs de üçgen açı yapacak sosyal enerjilerin güçlenmesiyle dışa dönük olabilir sevdiklerimizle verimli zaman geçirebiliriz İlişkilerde uyum sağlama yeteneğimizde yükselebilir Sanatsal konularda kendimizi iyi ifade edebiliriz. Keyif, konfor, güzellik, estetikle ilgili memnuniyetlerimiz de artabilir. Karşı cinsle ilişkiler, aşk ve flörtler keyif verirken yaratıcı yönlerimizi de ortaya çıkarabiliriz. Akşam saatlerinde terazi burcundaki ay, kova burcundaki satürnle üçgen açı yapacak. Özel ve sosyal ilişkilerimizden destek görmemiz, mutluluk almamız mümkün kültürlü ve olgun yaştaki kişilerle ilişkilerimiz de destekleyici olabilir eğitim kariyer ve seyahat gibi planlarımızda yapıcı adımlar atabiliriz sevdiklerimiz ve arkadaşlarımızla paylaşımlarımız artarken iş ve özel yaşamımızda da grup faaliyetlerinden daha fazla verim elde edebiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun.